Gagauz Cumhurbaşkanımızla söyleşi yapıyoruz Sakarya bölgesinde ve gönül coğrafyamızın önemli merkezi Gagauzya. Hem birkaç cümle Gagauzya hem Türklere Adapazarı'ndaki yaptığınız çalışmalar lütfen. Teşekkür ederim. Biz bu gün burda Sakarya'da çalışıyoruz. Geldi bizim ekibimiz ilk defa geldik buraya ama Türkiye çok iyi biliriz de Türkiye'nin çok yakın Gagauzya çalışır. Ben sevviniyeramani biz de, bizi Türkiye'de um, kaleddirla bizi Siirla bizi Blarla da Serla Gagavu'ya yer ettim. Sanırmani biz lazım daha yakın olalım. Sanırmani Gagavuz halkımız hem de Türk halkımız birlikte lazım olsun. Gagauzya o dil büyük ama bulunuyor Moldova'da, da yaşar çok insan ama hepsi insanla da sterli işleme. O işin biz de geldik Sakarya, ama iş adamları kim? Düşüncük gelme Gagauzya yardım etme, gelme da kaldırma bizim Gagauzya'mızı. E, Düşünürüm hani, bu 25 yıl ne kadar çalıştık e, Barabar'da e, çok çalışırız da sanırım hani, Türk insanına Türk e, halkımız gelecek bize Moldova gelecek bize Gagavuzya bizim dilimiz bir bizim istoryamız bir biz de bizim adetlerimiz bir o biz e, lazım olalım birlikte. Gagavuzya Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özellik devlettir. Ülkeyi ismini veren Gagavuzlar, Oğuz Türk'ü gükenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök Oğuz'dan türediği düşünülmektedir. Evet gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Gönül coğrafyamızı gezmek gerekiyor ve ekranlardan değil bizzat yaşamak gerekiyor. Onlardan birisi de Karadeniz'in hemen karşı tarafı. Gök Oğuz. Gagavuzya ve Gagavuzya Dışişleri Bakanımız Vitali Bey ile beraberiz. Sakarya'da Sapanca'da güzel bir mekanda. Bize önce lütfen bir Gagavuz'u tanıtır mısınız? Tabii ki. İlk önce istiyorum bir merhaba demek Türk halkaya. Ee, çok sağ olun hani teklif ettiniz e, bizi bugün Sakarya'ya. Biz bugün burada bizim başkanın Irina Hanım'la bizim Cumhurbaşkanının nasıl siz biliyorsunuz bizim bağlantımız e, Türk ile yani çok kuvvetli ve Türkiye'yle çok yakınız. Çünkü Türkiye bize büyük destek vermiş. Ne zaman e, e, e, e, ne zaman Gagavuzia olmuş o zaman e, büyük destek e, Sayın Demirel vermiş. E, bir defa gelmiş Gagavuzia'ya. Görüşmüş o zaman bakanlarla, görüşmüş o zaman Cumhurbaşkanı'na ve o zaman e, karar verdiler ve Gagavuzia olmuş. Gagavuzia Moldova'da bulunuyor. E, biz Küçük bir halkıyız ama çok güçlüyüz. Biz Türk'üz. Ee, yaşıyoruz Moldova'da. Ee, toplam bizim nüfusu 160 bin kişiyiz. Gagavuz'u yaşıyoruz ama Gagavuz'lar bütün dünyada tabii ki Varna Türk, Türk'üz. Ee, çok Rusya'da yaşıyor. Ee, ne kadar Türkiye'de. toplam nüfus bütün dünya e, coğrafi? Toplam 250 bin yaklaşık Gagavuzlar. olarak. Evet. Ee, ve her yıl biz dünya kongresi e, yapıyoruz. Bu yılda yapacağız Mayıs'ta. Teklif ederim sizi de. Geliniz lütfen. Yani Türk dünyası Gagavuzya kongresi diyorsunuz değil mi efendim? Tabii. Ve gideceğiz devralem olarak. Tabi tabi. Ee, bu kongresle toplanıyor bütün e, gagavuz halkı. E, yurt dışından gagavuzlar geliyorlar. E, bizim misafirler geliyorlar. Türk dünyadan bizim musafirler geliyorlar. Ve tabii ki biz güzel bir programı yapıyoruz ve açıklama yapıyoruz. Ne, ne şimdi yapıyoruz biz? Çünkü bizim içiniz çok önemli, bizi görsünler, bizi duysunlar, bizi bilsinler. Çünkü e, Türkiye'de sık sık kendim geliyorum işle ilgili ama e, köylere geziyoruz, şehirlere geziyoruz. E, Gaguzi'de var 26 köyü e, ve 3 şehir, e, Komrat, Çadırlunga, Lunga, Niye komrat, kömür at? Evet, kömür at. E, niye? Çünkü e, böyle, b, b, böyle bir masal var, kalmış bizim dedelerimizden. Orada e, yani bir padişah yaşardı. Ve onun güzel bir e, atları vardı. onun. Ve o atlar çok güzeldiler. Bütün dünyadan insanlar geliyorlar e, bizim şehrimize, komrada. Ve e, onun için şimdi bizim şehrimiz adı, Komrat, Kara, Başkent. Ad, komrad, kara başkent, ad, başkent, evet. başkent komrad, evet. Köyleriniz var. ne işlersiniz efendim. Orada ne ekilir, ne biçilir, neler var? Yani e, şu an genel yani tarımcılık bizde, Topraklarımız çok güzel. E, geldiniz gördünüz sizde e, bize ama şu an şimdi bizim için önemli ve destek ne geliyor şimdi Türkiye'den? Biz e, istiyoruz bizim e, bölgemiz endüstriyel olsun. Ee, şu an şimdi e... ne yatırım yapabilirler? Siz şu an sanayi bölgesindesiniz, Tabii. Sakarya'dasınız, Kocaeli'desiniz, Türkiye'nin sanayi bölgesindesiniz. Sanayicilere ne çağrınız var? Ne tür yatırımlar yapılabilir? Gagavuzya Dışişleri Bakanımız olarak neler söylersiniz? Şu an şimdi bizim de bir bugün toplantımız <gülüyor> olacak e, iş adamlarının, Türkiye'nin, Sakarya'dan, onlarla da konuşuruz. Şu an şimdi Komrat'ta, Vulkaneş'te üç şekilde serbest bölgesi var. Onları da çarmak istiyoruz, orada da yatırım yapsınlar. Şu an şimdi yani Türkiye birinci ülke mi olduğu o da kim yatırım yapıyor. Yani bir sürü yani firmalar var ama istiyor yani daha gelsinler ve Gagavuzya gelsinler. Peki oraya an... yatırım yapmak isteyenler nasıl tabii, başvursunlar size? Tabii. Yani et etle ilgili eee yapsınlar. Yatırımcılık yapabilirler. Otomotiv sektörü yapabilirler. IT sektöründen de gelebilirler, çalışabilirler. Niye? Çünkü Moldova ve Gagavuzya yani iyi destekleri veriyor iş adamlara. Ve en önemli şu an şimdi Moldova'da 3 e, en 3 e, e, var. Yani e, Sovet Birliği'nden biliyorsunuz yani şu an şimdi vergisiz e, e, alışveriş yapabiliriz. E, Türk ile alış, alışveriş yapabiliriz vergisiz ve Avrupa Birliği'nin alışveriş yapabiliriz. Onun için şu an şimdi bu büyük avantaj e, tü, e, e, Türkiye'den iş adamları bize gelirse onlar şu an şimdi orada fabrikayı kurabilirler ve malları satabilirler. Yani vergisiz. Anladım. Evet bu çok önemli ve e, bizim nasıl ben dediğim 3 serbest bölgemiz var. Çadırlunga'da, Komrat'ta ve Vulkaneş'te ve onları tabii ki teklif ediyoruz. Her yıl yani biz yapıyoruz ee, e, ekonomik Forum'u yapıyoruz e, Kasım'da. Türkiye'den bir sürü yani birçok iş adamları geliyorlar ve e, e, tabii ki onları da bekliyoruz. gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek yollardayız değerli izleyenlerimiz Moldova'dayız Osmanlı'nın Boğa'dan Bocak Besarabya bölgesindeyiz Burası Gagavuzya Moldova Cumhuriyetine bağlı özerk bir cumhuriyet Moldova devletine bağlı özerk bir cumhuriyet Gagavuzlar, Gökoğuzlar veya Kuman Türkleri. Ama ne dersek diyelim burada bir topluluk var ve bunlar e, hemen hemen Doğu Karadeniz şivesiyle, Çepni şivesiyle konuşuyorlar. Ve biz bu Özerk Cumhuriyete geldik, Moldova'ya geldik ve Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nin girişindeki tabelanın önündeyiz. Kimdir o Gagavuzlar, ne yaparlar, nedirler ve adım adım gezerek... Tür televizyonlar içerisinde ilk kez farklı bir şekilde evet. ekranlara getireceğiz. Gagavuzların memleketindeyiz, Gökoğuzların, Çepnilerin diyebileceğimiz ve Hristiyan Türkmenler bunlar kimlerdir, nelerdir araştıracağız. Bay bay, gagavuzca nasıl söyleniyor? <gülüyor> Kalın sağlıcakla. <gülüyor> Kalın sağlıcakla ha, Bay bay nedir, ya? bay bay nedir? Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. sağlıcakla. <gülüyor> Kalın sağlayacaklar. Kalın sağlayacak. Gagavus? Gagavus. Adım İstanbul'a da durdum 4 ay. Komrat'ı anlat bana Komrat. Komrat'tı yaşıyorum. Durarım burada. Duruyorsun. Ne istersin? Ben temizlik yapayım. Değerli izleyenlerimiz, Komrat'tayız. Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti, Gögovuzların başkenti Moldova içerisinde. Ee, i̇çeride Özerk, dışarıda Moldova'ya bağlı bir cumhuriyet ve başkent Komrat'ta. Türkçe konuşuyor insanlar. Kalın selametle diyorlar ve Türkçe'de bir kafe gördük burada, kafe Türk diye. Evet, Komrat'taki gezimiz devam ediyor ve Komrat'ın en merkezi noktasında bu kilise bulunuyor ee, ve bildiğiniz gibi Hristiyan e, Türkler ve Osmanlı öncesi buraya gelip yerleşen Türk boyları bunlar ve şu an Komrat'tayız. Bizimiz devam ediyor. Size Komrat'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Güzel Gönül coğrafyamızdan geldiniz, Gagavuzya'dan geldiniz, Gökoguz'dan, Kömürat'tan. Efendim bize neler söylersiniz Gagavuzya Milletvekilimiz olarak? Çok sağ olun. Biz güzel yerlerden geldik ama daha da güzel yerleri siz bize gösterirsiniz. Bir arada hem bayırlar, hem dağlar, hem sular olunca bizim de içimiz açıldı. Gagavuzya Türkiye'ye hem kardeş olarak, hem dost olarak, hem iş işbirliği partneri olarak hem stratejik devletimiz olarak geldik. Moldova'nın, Gagauzya'nın insanı çok açık, çalışmaya seven ama bizim üzüntülerimiz de var. İnsanımız yurt dışına kazanç için, kazanç parasını almak için, ailesini bakmak için bizi de bu çok üzeye çünkü çocuklarımız yalnız kalıyorlar. Biz Türkiye'nin tecrübesini kullanarak, Türkiye'nin iş adamlarına danışarız, Türkiye'nin yönetimine danışarız ki yatırımcılar biraz da Moldova'ya, Gagavuzi'ye yön versinler. Çünkü Gagavuzi'ye değil sadece kardeşlik, dostluk ama burada biz beraber iş de yapabiliriz. Hem bizim halkımızın işi olur, hem Türkiye iş adamları kazanabilir. Çünkü birçok avantajlar, birçok kolaylıklar veriliyor bunun için. Uzaktan Avrupa'dan da iş adamları geleği ama bizim bize dil olarak da daha anlaşabiliriz, kültürümüz. Adetlerimiz bir ve köklerimiz de birdir. Onun için sağ olsun Türk halkı, Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk yönetimi ki bizi o kadar yakın tutayla, bize o kadar güzel bakayla ki biz bunu ilerletmek isteriz. Bugün de bu iki günde çok güzel işler gördük, güzel işler işittik, güzel protokoller imzaladık. Neler yaptınız efendim? Sakarya Belediyesi hem de Gagavuzya'daki Kazayak Belediyesi kardeşliği imzalandı. Düşünürüz ki bu işbirlik sadece ki hatta imzalanmış kalmayacak ama bu işler gerçekleşecek ve genişleyecek. Paul Viteye göre Gagavuz kelimesi, Anadolu Selçuklu hükümdari, ikinci izlettiğin KKVS ile bağlantılıdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden ayrılan ve 1990-1994 yılları arasında bağımsız olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyeti'ne katılan devlettir. Kardeşlik, karındaşlık çok önemli ve kardeşiniz varsa güçlüsünüz ve iki kardeş belediyemiz Sakarya, Sabanca Belediye Başkanımız, Gökoğuz, Gagavuzya, Kazaya Belediye Başkanımız. Önce misafirimize söz verelim, duygu ve düşüncelerini alalım. Çok sağ olasınız. Ee, çoktan bekledik bu teklifi, geldik. Güzel, hepsi güzel, kabul ettiniz. Sağ olasınız, sana emanet ileri doğru yine güzel buluşacağız. Yapacağız e, topluluşları. Gagavuzya'da da uğrayın, gelin, biz çağırıyoruz. Misafirliği severiz. Sen anne arkadaşım da Sapanca'dan. Kardeşin, arkadaşın ee, e, e, e, e. da. Sayın Başkan, bizlalarını evet. Sapanca Belediye Başkanı olarak ağırladınız bir saatlerimizi. Evet. Öncelikle e, Gagovuzya e, Cumhurbaşkanımıza, Moldova Büyük e, Büyükelçimize, e, Moldova Milletvekilimize, Gagavuzya e, Dışişleri Bakanımıza ve Yatırım e, Bakanımıza, diğer kardeşimiz ayrıca Kazayak Belediye Başkanı Andralya Uzun kardeşimize Sapa Türkiye'mize, Güzel Sapanca'mıza hoş geldiniz diyoruz ilk önce, öncelikle. Büyük kardeş e, ilçe ikimiz e, belirledik. İnşallah bundan sonra birbirimiz arasında kültür alışverişi yapacağız. Yardım, Ayrıca gidip birbirimize yardımcı olacağız inşallah. Bu konuda e, biz elimizden gereken desteği vermeye çalışacağız. Gagavuz köyleri Ukrayna'daki Odessa ilinde Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da yer almaktadır. Moldova'da Gagavuz Cumhuriyeti dışında Kişinev'de 8.000, Bender'de 1600 ve Dinyestan rehinin kuzey yakasında 3300, Balkanlardaki Bulgaristan ve Yunanistan'da yaklaşık 20 bin Gagavuz yaşamaktadır. Olayların isimsiz kahramanları vardır. Onlar fazla önde çıkmazdır ama... Bu organizasyonun önemli bir kahramanı var ve Türk dünyasının da kocalarından. İlyas Başkanım neler söylerseniz Söz size. E, tabii e, ana hedef Türk dünyasında birlik, beraberlik olunca, Gazpiral'ın şiarını, insan kendisini hedef edinmişse, dilde, fikirde, işte birlik duygularıyla hareket etme ülküsünü e, kendine prensip edinmişse, Türk dünyası ve akraba toplulukları, kültür coğrafyasını önemsemek mecburiyetindedir. Biz de ee, belki aydın değiliz ama aydın insanların e, kültürlerine e, biat etme ve onun gerekliliklerini yerine getirme yükümlülükleri vardır. E, bu noktadan hareket ederek biz de e, Gagavuz kardeşlerimizi ki kendileri ifadeleriyle Bilge Kağan'ın öz evlatları olan Gagavuz kardeşlerimizi, Gökoğuzları e, Sakarya'da e, buluşturalım. Onlara e, kardeş eli uzatalım duyguları içerisinde. Daha evvelce 2018 yılında Avrasa Proje festivalleri adı altında Moldova'nın başkenti Kişinev'de icra ettiğimiz festivalin ardından Özbekistan'da bu defa Sakarya-Semerkant kardeşliği çerçevesinde ve 3 şehir olarak başvurduğumuz Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerimizde icra ettiğimiz festivallerde Oğuzların önemli bir değerlerini de orada Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık gördük bu Gökoğuz yerinde inşa edilecek olan TİKA tarafından inşa edilecek olan Recep Tayyip Erdoğan kompleksi idi. Bununla birlikte anılan tarihlerde Sayın Cumhurbaşkanının seçimlerden dolayı Özbekistan'a katılamamış olmasını üzüntüyle karşıladık ve fakat ardından Sakarya'ya davet ederek hem Sapanca ile Gökoğuzyanın önemli şehirlerden biri Kazayak şehirlerini kardeş şehir olarak buluşturalım hem de kendilerine bu anlamlı isimlerine atfedilmiş e, Avrasya Mimarlık Özel Ödülü'nü burada takdim edelim duygularıyla. Sakarya'mıza davet ettik. Cumhurbaşkanımızla Sakarya'nın değerlerini, Sakarya'nın sanayisini, Sakarya'nın tarihini, Sakarya'nın kültürünü, Sakarya'nın organize sanayi bilgilerini sahip olduğu bütün değerleri aktarmak ve buradaki kazanılmış tecrübelerin Gagozya'ya geri dönüşüm olarak kardeşlik ilişkilerine, ticari ilişkilerine yansısın diye bir dizi diyaloglar içerisindeyiz. Şehirler iki türlü gezilir. Bir turistik olarak gezilir, bir de bir e, kültür insan olarak arkeoloji yapmak için gezilir ve e, ruhu keşfedilmek üzere gezilir şehirler. Biz e, nasıl olsa şehrin turistik e, gezisini yapan ve bunu yazan birçok insan var diye düşünüyoruz. Biz o zaman ikinci cepheyi e, ele alalım diyoruz ve şehrin e, ruhunu e, keşfetmek üzere biz dolaşıyoruz ve bunlarda. Ee, imkanlarımız nispetinde e, kaleme, yazıya, kitaba dökmeye çalışıyoruz efendim. Medeniyetin temel taşıdır mimari, sanat, kültür ve Türk dünyasının da ruhunu yansıdan Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği. Gagavuzlar Ortodoks, Hristiyan kökenli etnik Türklerdir. Bizans yazılı kaynaklarında Oğuzlar 11. yüzyılda Tunan ehlili geçip Balkanlardaki Makedonya Paris, Trion, Yunanistan ve Bulgaristan'da yerleşen göçevi boyları olarak kaydedilmiştir. 11. yüzyılda Balkanları göç eden Gagavuzlar Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmişler ve daha sonra Osmanlı yönetimi altında kalmışlardır.